Adım Burcu Dursun Kaya. Bugün, e, bugün size PTC Vinci değişiklik yönetimi. Değişiklik yönetimi e, Vinci'de nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. E, gündelik yani şu anki durumumuzu düşündüğümüzde genelde şirketlerde değişiklik yönetimi manuel olarak e, Excel üzerinden ya da maillerle ilerleyen bir süreç olarak biliniyor. E, bu süreçler bu şekilde manuel olarak ilerlediği için e, bir sistem üzerinden bir standart bir süreç üzerinden yürümüyor. Ee, bu sebeple şirketteki birçok kişi değişikliğini ne aşamada olduğu, kim tarafından nerede, ne zaman yapıldığı, ne durumun ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olamıyor. Ve hatta e, değişiklikler bazen e, süreç yönetimi gibi sistemler üzerinden de bunlar yönetilebiliyor ama değişiklik bu durumda da e, üründen bağımsız bir şekilde yönetiliyor öyle bir durumda da ürünle ilişkilendirilemiyor, neyin değişeceği, neyin etkilendiği, sonuçta nelerin etkilenebileceği, mesela tasarımda yapacağımız bir değişikliğin üretime nasıl yansıyacağı, yansıyıp yansımayacağının kararının verilmesi için kişilerin bunlardan bilgilendirileceği gibi durumlar sağlanamamış oluyor. Ayrıca standart süreçlerde yapılamadığı ve manuel, manuel ilerlediği için de Görevin şu an kimde olacağı, hangi kişiye bir görev atanacağı, kişi, hangi kişinin bu süreçte yer alacağı gibi bilgiler de e, bu standart olmadığı için sağlanamıyor. Her şey e, manuel, e, Excel'ler üzerinden, kağıtlar üzerine, hatta bazen farklı sistemlerden, bir o sistemle giriş, bir diğer sisteme giriş şeklinde devam ediyor. Bu gibi zorluklar yaşanıyor. Peki... WinChill değişiklik yönetim süreci nasıl bir süreç ve bize sonrasında neler sağlayacak faydalı olarak bunlardan bahsedelim. Ee, bizim amacımız tabii ki e, bu değişiklik yönetimini ürünle birlikte e, tek bir sistem üzerinden yönetiyor olmak ve belli bir standart e, bir süreç tanımlayarak bu tabii ki yani sistemin kendi standart bir süreci var CM2 baz alınarak yapılmış kendi mevcut da süreci var ama bunu kullanmak zorunda tabii ki değiliz. Bizim ihtiyacımız ne ise firmamız gereği, nasıl bir süreç istiyorsak, nasıl bir rol istiyorsak, hangi rollere gitmesini, nasıl görevlerin olmasını, kimlere yönlendirilmesini, nasıl ilerlemesini istiyorsak bunların tanımlamasını sistemde kolaylıkla yapabiliyoruz. Bunların sistemden tanımlanması, ürünle ilişkili olarak bu süreçlerin sistemde yönetilmesi, raporlanması, geçmişe dönük olarak tutulması gibi bize faydalar ve herkesin de doğal olarak en güncel veriye, en güncel sürece her zaman sistemden değişmesi ve görevlerin takibinin yapılması, bunların sistemden mail olarak gelmesi mümkün. İsterseniz gelebilir tabii ki illa mi olarak gelmek zorunda değil. Winch'e girdiğinizde, sistem'e CRM sistemine girdiğinizde ana sayfadan da görevlerinizi her daim görebiliyorsunuz. Oradan da görevlerinizi görmeniz, neyin üzerinde beklediğinizi, neyin ne kadar açık kaldığını, ne kadar süre geç kaldığını gibi e, bunların da e, bunların da tutulması sayesinde rutunlarda tutulmasını sağlıyor tabii ki değişiklik yönetimi için problem raporu e, opsiyonel olarak problem raporuyla başlayabiliriz. Problem raporu değişiklik talebi e, problem report, change request ya da change, bir de change notice e, tanımlamalarımız bunlar üzerinden e, süreçlerimizi yöneteceğiz. Problem raporu problem report e, opsiyonel olarak kullanılabilir. Mecbur kullanılmaz zorunda değil aslında problem raporuyla başlamaz zorunda değilsiniz böylece. Problem raporu burada bir iyileştirme ya da bir bir hata bir şey fark edildiği zaman bunun sistemde kaydının tutulması ve ilgili kişilere bildirilmesi. Yani aslında formal olmayan bir süreç gibi olarak başlıyor problem raporu. Ama dediğim gibi problem raporu opsiyonel aslında daha çok değişiklik yönetimi, change pardon, değişiklik talebi, change request başlamayı genelde tercih ediyoruz ama tabii ki problem raporuyla da başlanabilir şey değil. Bununla sürecin başlaması bu arada sapma feagat de oluşturulabilir. Yani bunların da sistemde oluşturması mümkün ve bunların daha sonra formal olarak aslında daha formül dediğimiz daha daha şey firmanın sürecine daha yatkın, daha şey bir şekilde değişiklik talebiyle onların birleştirilmesi eee Aşaması var. Değişiklik talebi de bir şeyin talep edilme aşaması. Değil mi? problem raporu ya da sapmak tabi bağlı ama bunların sonucunda da bir değişiklik talebinin dönüştürülmesi yani bunun oluşturulması gerekiyor. Bu değişiklik talebi yine aynı şekilde aslında problem raporu gibi bir değişikliğin saplanması yani bu değişikliğin değerlendirilmesi aşaması olarak düşünebilirsiniz. Bu değişikliğin değerlendirilmesinden sonra, eğer değişiklik bu arada değerlendirirken Full-Track, Fast-Track gibi yollarımız da var. Tabii bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Siz kendi içinizde sürecinizi yönetirken nasıl ayrımlar, yollar takip ediyorsunuz onları da tabii sistemde tanımlamak mümkün. Ama ucm var olan standartlar gereği sistemde de şu an tanımlanan değişiklik talebini, ona, değişiklik talebinin değerlendirme aşamasında değerlendiren rol burada normalde Change Admin 1 diye bir rolümüz var ama dediğim gibi bu rol olmak zorunda değil bu sistemdeki şu an mevcuttaki adış bunu kullanabilirsiniz yenisini yapabiliriz bu her türlü mümkün burada bu Change Admin 1 rolüne bu değişiklik talebiyle ilgili bir değerlendirme görevi geldiğinde bu <gülüyor> roldeki kullanıcı bu sürecin ee, hızlı devreye alınması gereken bir değişiklik mi? Ya da farklı departmanların da bir araya gelip değerlendirilmesi gereken bir değişiklik olup olmadığına karar verme aşaması var. Burada fast track dediğimiz hemen change notice ile birlikte. Change notice aşaması da aslında bizim değişikliğimizi devreye alma aşamamız. Yani change request, değerlendirme. asıl problem reporta bir bakıma dediğim gibi değerlendirme. Change notice de değerlendirilen ve uygun bulunan değişikliğin uygulama aşamasına geçilmesi olarak yapılıyor. Burada fast-track dediğimiz durumda direkt değişiklik bildirimiyle devam edilmesi, change notice ile de devam edilmesi. Ama full-track durumunda da ilgili bir toplantının düzenlenmesi, bu kişi düzenleyen bir kişi olabilir ya da belli rollerdeki kişilere görevler de gönderilebilir. O kişilerden onay istenebilir değişiklik değişiklik talebiyle ilgili. Gerekli onaylar verildikten sonra da eğer uygun bulunursa e, süreç change notice ile değişiklik bildirimi ile isteyen süreci ile e, devam eden uygulama aşamasına geçer e, tabii ki bu aşamalarda yani uygun bulunmaması, reddedilmesi gibi durumlar da söz konusu ya da ek bilgi istenebilir başka birine görev gönderilebilir bu benim görevim değil denilebilir gibi bunları yönetmek, sistemleri, süreçleri yönetmek mümkün. Bunların da hani süreç reddedilse bile nasıl bir talep oldu, neden reddedildi, niye reddedildi gibi bunun da kaydının tutulması sağlanmış oluyor. Ve ne ile ilişkili? Bu arada bu süreçlerimizi başlatırken illa bir ilgili data üzerinden başlatmak zorunda değiliz. Sürecin içerisindeki bir aşamada da Bakın bu e, bunun etkileneceği işte montajımız bu işte ürünümüz bu bu parça etkileyecek bu dokümanlar değişecek gibi gibi bunları ilişkilendiriyor olacağız süreçlerle. Ama bunu ilk başlarken yapabileceğimiz gibi sürecin ilerleyen aşamalarında değerlendirmeler süresindeki katkılardan dolayı da tabii ki bu etkilenen datalar, bunlara etkileyecek diyoruz değişebilir çıkarılabilir eklenebilir gibi bunlar e, süreçte ilişkilendiriliyor olacak ve bu İlşkilendilen de datalar dediğimiz efekt objecekler, change notice aşamasına geçtiğimizde yani bildirim aşaması yani artık değişikliğin onaylandığı ve uygulama aşamasına getirdiği aşamada da burada artık bu e, ilgili dataların değişiklik aşamalarının değişikliklerinin yapılması, belki revizyon yapılacak, belki yeni bir şey oluşacak, onun yayınlanması yapılacak gibi bunları da change notice süreciyle yönetiyor olacağız. Onları da resulting object diye ifade ediyor olacağız. Zaten sistemlerde moda size göstereceğim. Sonrasında Change Notice aşamasında, dediğim gibi uygulama aşamasında, Change Notice'in içerisinde Change Task dediğimiz aslında e, minik uygulama görevleri var. Bunlarda e, yani şöyle, ürün ağacınız değişecekse onun için bir görev ataması yapabilirsiniz. Dokümanlar için farklı bir kişi varsa bu değişmesi gereken değiştirecek ya da onunla ilgili, onun için farklı bir görev aşaması yapabilirsiniz. Dediğiniz kadar görevler Change Task'lar diyoruz biz bunu aslında, bahsedeceğim e, demo yaparken. Bunları oluşturup kişilerine görev atamak, bu görevleri sonrasında incelemek isterseniz birilerine bunun incelenmesi için görev gönderebilirsiniz gibi incelenmesi mümkün. E, bu aşamalarda bu arada efektiviteyi e, ya da mesela parça bir parça girecek, başka parça onu parça çikacak, pardon başka parça onun yerine kullanılacak, bu parça artık üstlerinden sonra geçerli olacak gibi düzenlemeler yapmak da mümkün bu aşamalarda. Sonrasında ne gerek işler görevlerini tamamladıktan sonra değişikliği yaptıktan ya da yeni bir şey oluşturduktan sonra e, görevler kapanınca audit aşamasına geçilecek. Bu audit aşamasında en son son onay dediğimiz eğer bu yapılan değişiklikler onaylar ise, bu süreçler tamamlı change notice bitiyor olacak. Change notice, yani change tasler kapanacak. Sonrasında change notice bitiyor olacak. Change notice bitince sistem otomatikman değişiklik tabi. Bu arada bu süreçler yani Sistemde siz bir taleple başlayıp uygulamayla devam ettirebilirsiniz ya da direkt uygulama aşamasıyla da başlayabilirsiniz. Bunları yönetmek de mümkün. Ben Change request taleple başlamıyorum. Ben zaten RG'deyim. Direkt bir uygulama yapacağım deyip Change Notice'de oluşturmanız ve bunu yönetmeniz de mümkün. Ama bunlar birbiriyle ilişkili bir şekilde yönetildiği için göstereceğim. Biri kapandığında, yani birinin üzerinden de, ya, talebimiz o mesela. üzerinden bildirimimiz oluşturulduğunda bildirim sürecinin bitmesini bekliyor talep süreciniz. Bildirim süreciniz ne zaman biterse talebiniz o zaman bitiyor. Talebiniz, mesela talebiniz de bir problem raporuna bağlıysa, problem raporu da ancak talebiniz kapandıktan sonra kapanıyor. Bunlar birbiriyle sistemle ilişkili şekilde yönetiliyor. Ee, bahsettim yeteneklerinden. Burada da özellikle bahsedeyim. Raporlamalar almak mümkün. Ee, en üstte gördüğünüz aslında sistemin default raporlamaları. tabii burada custom raporlar isteğe göre raporlar yönetmek de mümkün, oluşturmak da mümkün. Standart süreçlerimizi sistemde tanımlayıp, ilgili rolleri kullanıcılara atayıp görevlerimizi gönderebiliriz. Bunda bir standartasyon sağlayabiliriz. Kimde görevin beklediğini görebiliriz, sürecin hangi aşamada olduğunu yönetebiliriz. Bunlarla ilgili raporlamalar alabiliriz. Değişiklikle yönetimindeki değişiklik etkilenen ilgili nesneleri ekleyebiliriz, ee, ilgili parçalarımızı, montajlarımızı ya da dökümanlarımızı ilişkilendirebiliriz ya da ek dosya olarak bir resim, bir e, süreçle ilgili bir küçük döküman, bir şey varsa bunları da mümkün Veya hatta kriyo da göstereceğim. E, datalar üzerinden kriyo da, e, örnek, böyle notlar alıp onları da süreci e, anotasyon aşamasında ilişkilendirmek mümkün. Ve bu arada kurallar da oluşturulabiliyor. E, işte, bu kurallar mesela dediğim gibi talebin üzerinden bildirim oluştursun. Yok efendim talepsiz de bildirim oluşturabilsin. E, ya da bazı parametrelerin çekilmesi gibi e, kurallar bizden istedikleri kurallarda tanımlamak mümkün. Sisteme geçeceğim. Buraya kadar sorumuz var mı? Peki. Kullanıcı olarak giriş yaptığım sistemindeyim şu an. Ee, öncesinde talep e, oluşturacağım sistemde örnek göstermek istiyorum size bir talep açmayı, arkasından da bildirimde oluşturmayı ama sistemde var olan talepleri de görüntülemek ve incelemek istediğinizde neler yapabilirsiniz Şimdi onu göstereyim. Mesela sistemde e, çok ısınmayla, overheating ile ilgili bir talebiniz var ise mesela var benim sistemde bununla ilgili arama yaptığımda Global Search'tan arama yapıyorum. Şu an all types dediğim için bana bütün e, şeyleri bulmaya çalışıyor. Type'ım change request olsun. Bana istediklerim gelsin. Mesela Break pads, overheating diye bir talebim varmış. Talebimin dediğim gibi istediğim kadar yani bir talep oluşturulmuş mu neyle ilgili isminden ya da içindeki parametreden parametreleri de e, tamamlayabilirsiniz taleplerinizde. Hangi parametreyi tanımlamak istiyorsanız da bunlar üzerine aramalar da yapabilirsiniz tabii ki sistemde. Girdiğimde tabimin içeriye, bakın change request, numarası, ismi, bilgileri burada geliyor olacak. E, adı neymiş, e, içinde açıklama varsa dediğim gibi parametreler oluşturmak mümkün, şu an sistemdeki var olan parametreler. Ek dosya varsa eklediğim ya da bir e, bir resim ilişkilendirilmiş mesela, bir anotasyon ilişkilendirilmiş. Mesela üzerine tıkladığımda bana kriyor bunu açacağım. Sen. Bir markup bir not oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi Creo View'de açıp istediğim şekilde inceleme yapabilirim. Burada light şeklinde görüntüleri açıp incelemeniz, döndürmeniz, o değiştirmeniz, patlatmanız, yönetmeniz de mümkün zaten. Burada bir not alınmış. Bunu onu görmek için Creative'i de açmıştım. Bakın burada affected objects var. Bu şu an bu arada result, çözümlenmiş bir değişiklik talebi. Değişi her sistemde her bir nesnenin bir yaşam döngüsü durumu var bu sistemde çoğu birçok şey için geçerli, hatta her şey için geçerli diyebilirim. Bu değişiklik talebi de çözümlenmiş bir değişiklik talebi. Ve ilişkili olduğu, ilişkilendirilen datalar neyse bakın affected objesi altında onları da görebiliyorum. Hatta end item dediğimiz yani son bitmiş ürün varsa bundan etkilenen bu talebin ilişkilendirilmesi gereken onu da burada görebiliyorum. Bu talep mesela bir problem raporu üzerinde oluşturulmuş. Ve onu da burada ilişkili olduğu süreçleri de ayrıca burada görebiliyorum. Detaylarında bunları görüyorum. Process sekmesine geçtiğimde, süreç sekmesine geçtiğimde, bu süreçte hangi roller yer almış, bu rollerin altında hangi kullanıcılar var ve burada da bakın süreci görebiliyorum. Ee, şu anda açık bir görevi aslında şey, şey için var aslında, complete change notice task diye bildirim için. Bakın burada bir talebin burada linkini görüyorum. Altında bildirimi görüyorum, altında görevlerim var, görevlerin tamamlandığını, yorumlar varsa yazılan yorumları görüyorum. Ee, ne zaman başladığını, bittiğini, eğer termin tarihi vermişsek onlarla ilgili diye buradan erişebiliyorum. Bu da sürecimin sayfası. Bildirime gitmek istersen, bakın taleple bildirimler birbirine ilişkili oluyor. Tabi bağımsız da oluşturabilirsiniz dediğim gibi bildirim e, talepsiz de oluşturulabilir sistemde bunu yönetmek mümkün ya da ben talep bildirimlerinin hiçbirinin talepsiz oluşturulmasını istiyorum de diyebilirsiniz. Bunların hepsini yönetmek ve izinleri ayarlamak sistemde mümkün. Bakın değişiklik bildirimin içerisine girdiğinde de onunla ilgili parametrelere ek dosyası varsa bunlara, e, diğer mesela ilişkili olduğu talebe, ya da rapor rapor program raporuna gidemiyor. İmplementasyon aşaması dediğimiz aslında uygulama aşaması burası. Burada uygulama aşamasını görüyorum. E, hangi adımlar yapılacak? Görevi kime gitmesi gerekiyor? E, o görevin sonunda kim? Onay verecek. Bunu düzenlemek mümkün. Bir kişinin de arkasından onay vermesi isteyebilirsiniz. Bunu seçebilirsiniz süreci oluştururken. Ve bunları bir sıra içerisinde yaptırabilirsiniz. Bakın burada bir sequens dediğinizde gördüğünüz bir sıra var. 1, 2, 3 diye verdiği. Yani ben önce işte CAD modellerin düzenlenmesini sonra drawinglerin representation, representation of drawinglerin yapılmasını. En sonunda da update the boom of the break SMB'nin yapılmasını istiyorum adımları da koyduğunuz zaman bunların başlaması ile ilgili sıra da verebiliyorsunuz. Önce bu adım yapılsın. Bitsin. Diğer adım yapılsın. Bitsin gibi. Ve en sonunda da öteş bu süreçlerin hepsi de bittikten sonra geçilebiliyor. Bunu yönetmek mümkün. Prosesle de yine aynı şekilde değişiklik bildiriminin sürecini görüyorsunuz. Ve <gülüyor> burada ilişkili olduğu şuradan ilişkili olduğu montaj parça eee neyse bunları sayfasına gitmek de mümkün. Bakın ee, bir taleple ya da bir bildirimle ilişkilendirdiğiniz zaman sistemde böyle ikonlar gelecek. Ben göstereceğim. Pending change exist yazıyor yanında. Bu şu demek? Bu siz bu şeyi eee diski arattırdığınızda sistemde bunun bir değişiklik talebiyle ilişkilendirilmiş olduğunu anlayacaksınız bu iş gördüğünüz zaman. Ve ayrıca change segmentine gittiğinizde Altındaki problem raporu varsa, değişiklik talebi ya da bildirim varsa bunları da burada görüyor olacaksınız. Ee, biz sistemde şu an bir tane talep oluşturalım birlikte. Daha önce parçamı montajıma gitmek istiyorum. Bunu sadece Winchip partları göster. Hı. Şurada bir asemlim var. Bununla ilgili bir talep oluşturmak istiyorum. Örnek. Bu arada burada bilgi sayfalarına geldiğinizde dataların şurada e, navigate tam neyiz yazıyor bakın. Bunu related information yaptığımız zaman da bir klasör içerisinde ya da bir e, arama sayfasında iken de bu montaj parça, döküman neyse bununla ilgili bir talep var mı, bir değişiklik bildirimi varmış örnek mesela. Oluşturulmuş mu, nasıl, ne durumda gibi bilgilere erişmenize mümkün. Ben bunu bilgi sayfasına gitmek istiyorum. Buradan da gidebilirim ya da burada linkine tıklayıp da gidebilirim. Ee, bir tane değişiklik talebi oluşturacağım. Değişiklik talebi oluşturuyorum şu an. Dediğim gibi talep ve problem raporu da başlayabilir, taleple de oluşturulabilir. ya da sadece bildirimle de direkt süreci yönetmek de mümkün. Ee, ben şu an taleple başlamayı tercih edeceğim. Bu datanın üzerinden oluşturduğum için de bunun bir etkilenen data olarak gelmesini şimdi size göstermek istiyorum. İlla bir datayla ilişkili olarak başlatmak zorunda değilsiniz tabii ki. Örnek olarak ben şu an sinerjideyken, sinerji productıma gittiğimde Burada ilgili e, hangi e, mesela parçayı oluşturursam tabii bunun oluşturmak yapabileceğim gibi klasör içerisinde bakın yukarıda New Change Request e ikonum var. Direkt bunun üzerine tıklayarak da değişiklik talebini başlatabilirim. Bu şekilde oluşturmak da mümkün. şurada sağ klikliyorum diyorum arama yaptıktan sonra new change request ee, burada parametreleri girmem gereken alanlar geliyor bunlar şu an sistemdeki mevcut var olan alanlar bunları değiştirmek siz başka parametre değerleri de girmek istiyorsanız onları da buraya eklemek ve bunlar sonrasında rapor çekmek tabii ki mümkün ben şu an ee, Var olanlarla bir süreç başlatacağım. Hata ile ilgili bilgi yazıyorum. Şu an bunuda bir hata olduğunu ilgili bir şey yazdım. Ne istiyorsanız tabii ki adıyla ilgili e, taleple ilgili bilgi giriyorsunuz burada. Buna dizayn işi diyorum. Örnek olarak işte e, orta derecede bir etkilenmekten bahsediyorum dediğimi söylüyorum. Diyorum ki orta kısımda bir yamulma bendedir mevcut bilgi girebilirsiniz description alanına. Propose solution. Mesela bunları zorunlu da yapmaz tabii yönetmenin bazı parametreleri mümkün. Burada örnek olarak ben diyorum ki nasıl ben bu çözüm buna bir çözüme bulacağımı söylüyorum burada. Girmek zorunda tabii ki dilin sorun alanlar geliyor ama burada bilgileri istediğimiz gibi verebiliriz. Recurring cost ya da non recurring cost varsa bunları da buraya girmek mümkün. Bir maliyet söz konusuysa Next istediğimde, bakın burada bu beş tane adımda oluştuğu söyleniyor. Burada görüyoruz adımlarımızı tek tek göstereceğim. E, ne istediğim nesnelektif end items adımına geliyorum. Bu end item dediğim gibi bu talep, bu isten bu hata kaydı, dediğim gibi iyileştirme de olabilir tabii ki. Bu hata e, benim en üst montajımı, ta, şeyimi etkiliyor mu? E, bitmiş ürünüm etkiliyor mu? Burada onu ilişkilendirebilirsiniz. Ne istiyorum? Next dediğimde bakın hangi e, montaj üzerinden ben bu talebi oluşturmuşsanı montaj sistemi otomatikman burada efekt objiz olarak bana getiriyor. Ben diyorum ki bunun altında bu bir montaj ben alt parçalarını da çağırmak istiyorum diyorum. Burada alt parçalarını çağırmak için collect'e tıklıyorum. Burada alt parçalarını gördüğüm bir ürün ay şeklinde bana getiriyor burada. Görünümleri değiştirebilirsiniz. Sistemin her yerinde böyle görünümler var. Bu sadece buraya hastalık, klasör içerisinde ya da arama yaptığınız sayfalarda görünümler mevcut. İstediğiniz gibi görünümleri düzenleme, yönetme ee, sahipsiniz. Ben diyorum ki binçi partiler dışında bana CAT datalarımı da getir. Diyorum ki doküman varsa dokümanlarımı da getir. Burada ee, ilişkili olduğu aşamaları getirtiyorsunuz. Neler etkileniyorsa onları buraya çağırıyorsunuz. E, varsa teknik resim onu da getir. Şu anda e, montajım altında bir family bulmuş. Onları görüyorum. E, bana montajımı ve altındaki parçaları getirdi. İstersem etkilenmediğini düşündüğümü dataları buradan da kaldırabilirim. Burada bir montajı var. Bunu kaldırıyorum diyorum. E, böyle bıraktım. OK dedim ve buraya getirdi. İsterseniz yorum yazabilirsiniz yan kısmına. Burada bu arada numara isme göre arama bulma eklemeniz mümkün ya da buradan ettiği başka parça e, doküman montaj neyse bulup eklemeniz ilişkilendirmeniz mümkün. Dediğim gibi zorunda değilsiniz. Sürecin içerisindeki belli bir aşamada belki ilişkilendirilecek bir şey varsa o zaman da ilişkilendirilebilir. Başta da ilişkilendirilebilir eğer belliyse. Burada ek dosya ekleyebilirsiniz. Masaüstüne mahzunup mesela ben bir ek dosya eklemek istiyorum. Burada bir tane resim var. Eklemek istiyorum. çekip sürükle bırak mantığıyla da klasördeki datayı buraya sürükleyip bırakarak da e, ekleyebilirsiniz. Next dediğimde beşinci aşamada eğer mesela ben bunu bir problem raporunun üzerinden bir değişiklik talebi diye devam etmiş olsaydım e, burada ilişkili problem raporunu da görüyor olacaktım. Problem raporunun üzerinden yeni değişiklik talebi diyebilirim. O durumda sistem bu problem raporunun bu talepte ilişkilendirilmiş olduğunu bize söylüyor ve burada onu da görebiliyoruz sonrasından bitirdiğimde bana bir seçenek sunuyor Tam submit now ya da submit later diye. süreci istediğim süreci hemen başlatabilirim. Yani süreci başlatmak, görevleri göndermek demek ilgili rollere ilgili kullanıcılara ya da istiyorsam sonrasında ee, i̇stediğim bir zamanda bu e, süreci başlatabilirim. Submit later diyerek mesela ekleyeceğim başka bir şeyler vardır. Datalar bir şeyle işlendirmem gerekiyor. Böyle bir konuyla ilgili bir bilgiyi sonrasında bekleyeceğim bir şey vardır. O durumda mesela Submit later'ı kullanıyorum. Submit later dediğim zaman örnek olarak oradan devam edelim. Sistem talebimi oluşturuyor ama sürecimi başlatmıyor. Ana sayfaya gittiğimde bana Submit Change Request diye bir görev ekliyorlar. Bu görevi ne zaman kapatırsam sürecim o zaman başlıyor. Bakın ana sayfaya geldiğinizde MyTask altında e, Burada da görünümleriniz var. Görünümleri kullanın. E, open görünümünde şu an. Open demek bana şu an açık olan görevlerini göster demek. Üzerimdeki açık görevleri zaten e, Assign tarihine göre hangi tarihte en güncel asanmışlık varsa o tarihe göre sizde burada tur burada gösteriyor. Ee, biz mesela bir tane anlatıyon ekleyelim, sonra süreci başlatalım. Ben az önce yapmayı unuttum. Buradan yapalım. Bir anlatıyon ekleyelim. Connecting Road ile ilgili. Şurada da edit diyebilirim ya da buradan edit diyebilirim. Değişik talebini şu an düzenlemeye gidiyorum. Oluşturdum ama düzenleyeceğim. Efektatomje adımında diyorum ki ee, bununla ilgili bir anotasyon, bir ek, bir resim bir şey oluşturdum. Onu da ilişkilendirmek istiyorum. Kullanıcılar görsün istiyorum. Süreçte yer alan kullanıcılar görsün istiyorum. Burada Edit Annotation ekten sonra bununla ilişkilendirmemiş miyim? Bakalım. Oluşturmamışım. Tamam ekleyelim olmadı biz. Bir tane var bir resmim vardı onu ilişkilendirmek istemiştim. Örnek olarak burada diyerek bir not yazarak ya da istediğiniz bir şey oluşturarak sonrasında bunu anotasyon olarak kaydetmeniz mümkün. Bu durumda buraya bu şekilde anotasyon olarak geliyor. Ve sonrasında siz sürecin içerisinde burada bir görsel olarak eklediğiniz not geliyor. Recent Access'den sürecime gideyim. Sürecimin içerisinde Edit dediğimde Burada Edit derseniz direkt sizin efekti Object tablosuna getirir örnek burada. Burada daha sonra ilgili ilişkilendirmek istediğiniz anotasyonu Edit Annotation diyerek şu anda dediğim gibi görüntüsü mevcut. Güncel halinin yok. Evet diyerek buradan ekleyebilirim. Bu da link olarak bana geliyor. Bu da bir görsel oluşturmuş oluyorum böylece. Kullanıcı açıklayıcı olması amacıyla. Devam edelim. Görevimi kapatıyorum. Bu sonradan başlasın bu süreç hemen gitmesin ilgili onaya demek istemiştim. O yüzden Submit Change Request görevi geldi. Görevimi kapattıktan sonra gitmesi gereken rollere ilgili onay görevleri gidiyor olacak komplit kapatıyorum görevimi. Bakın sonrasında analyze change Request diye e, rolün altında hangi kullanıcılar varsa bütün kullanıcılara gider. Her bir kullanıcının onayını bekleyebilirsiniz ya da birinin onay vermesi size yeterli olabilir. Bunları her türlü sistemde yönetmek mümkün. Şu an bana da geldi bu görev. Ee, o yüzden ben ana sayfaya gittiğimde göreceğim görevimi göreceğim. Bakın burada Analyze Change Request'e görevimi görüyorum. Ve görevimin hangi süreçle ilişkili olduğunu burada görüyorum. Bir değişiklik talebiymiş. Change Request'miş, adı buymuş şeklinde. Görevime gitmek istersen Analyze Change Request'e gidiyorum görevime. Bakın bu görev sayfası. Görevde süreç burada. Süreci ilgili parametre incelemek istersen bunun üzerine tıklarım ve en son hangi sekmede kalmışsınız size onu açıyor. Süreci incelemek istersem talebi incelemek istersem buradan devam ediyorum. Buradan sürece de bakabilirim. Tekrar görevime gitmek istediğimde ana sayfada ana Change Yüküresi üzerine tıklıyorum. Her şey birbiri ilişkili olduğu için datadan talebe, talepten sürece gitmek mümkün. Burada da e, girdiğimiz bilgileri görebiliyorsunuz, burada süreçte size bu görevde yapılması gereken adım neyse onunla ilgili bilgi veriyor, burada onu görüyorsunuz. Süreçte bu görevde sizden ne bekliyorsa o yazıyor. E, görevinizi kapatırken yorumlar yazabilirsiniz e, ve mesela bu görevin sonunda dediğim gibi fast track mi full track mi ilerleyecek ona karar verilmesi isteniyor. Fast track ise direkt bildirim aşamasına geçirme aşaması, full track ise burada offline online diye de 11.2'den sonra bir güncelleme var. Bu e, offline durumunda bir kişiye bir görev ayrıca gidiyor bu onay sonrasında hani bu ilgili kişi onay verdikti verdiği durumda o kişi ilgili e, change review board dediğimiz aslında bir e, toplantı düzenliyor tabii bu e, diğer bölümler ya da ilgili e, şey onayın alınması gereken kimler ise Onlarla ilgili bir toplantının düzenlendiği ve toplantı sonucunda o kişi toplantıyı yöneten kişi oluyor ve sonrasında görevi kapatıyor. Online dediğiniz durumda da belirli rollere e, neyse ya da seçilebilir bunlar bu arada bu da mümkün aslında. E, şu, şu, şu kişilerin de onay vermesini istiyorum dediğiniz aşamada online olarak gittiğini varsayıyorsunuz. Ve burada o kişiler onay verdiği zaman süreç devam ediyor. Biz peste devam edelim. Bu arada Clarify, Reassign, Reject. Süreci iptal edebilirim. Clarify deyip e, süreci başlatan kullanıcıdan bilgi isteyebilirim. Review deyip birilerine ayrıca bakması için gönderebilirim. Bunları yönetmek mümkün. Yorum da yazabilirsiniz. Fast track dediğim zaman sürecim hemen bildirim aşamasına, e, aksiyon uzunma aşamasına geçirmesi durumu söz konusu olduğu için hemen bana bakın aynı görevin içerisinde bir rolün altında ben olduğum için yine MyTask altında görevim bana olarak geldi. Bakın şurada arkasından hemen Create New Change notis görev geliyor. Ben de buradayım o yüzden my, e, ana sayfada görebiliyorum görevimi. E, rolün altında olduğum için dediğim gibi hangi rolle gitmesi gerektiğini seçebiliriz. Bunları düzenleyebiliriz. E, ayrıca datalarımıza dönüp baktığımızda etkilenen neyse, onların sayfasına gittiğinizde yanında bu ikonu artık görüyor olacak. Dataların yanında Pending Change Exists diye Taleple ilişkilendirilmiş olduğunu ve bu talepten dolayı onayda verildiğini, talebin onaylandığını anlamak için böyle bir ikon geliyor. Bundan da anlayabilirsiniz. Ayrıca bilgi sayfasına gittiğinizde oradan da görebilirsiniz. Görüme geleyim. Ana sayfaya geldim. My Task altından. Create new change notice görevi. Değişiklik bildirimi. Evet onaylıyorum. Artık değişiklik bildirimi aşamasına geçilebilir. Bu değişiklik yapılsın şeklinde. Burada eteşmuntla varsa mesela eklediğiniz o dosya orada gözüküyor. Impact altından etkilenen nesneleri burada görüyorsunuz. E, bunlara burada dediğim gibi yine tabloyu düzenlemeniz, eklemeniz, çıkarmanız bu aşamalarda da mümkün. E, hala yönetebilirsiniz. E, dataları da burada ilk Bir Şey sorabilir miyim? Buyurun. Kim soruyor? Bu state bu? kısmı onay süreçler tamamlanınca otomatikman başka bir state geçiyor. Evet. Tanımlanmış şekilde, mesela bu arada siz eğer talebi release aşamasında başlattıysanız, yayınlı bir datadan başlattıysanız işte bu, bu ilgili datanın life cycle Template'inde yaşam döngüsü şablonunda, release'den işte hangi aşamalarda, mesela revise yapıldığında hangi aşamaya geçileceği, bu revise'den sonra yayınlanmak istediğinde hangi aşamalara geçemesine izin vereceğini o şablonlardan tanımlıyorsunuz. O şablonlardan tanımlandığı zaman süreçlerle ilişkilendirildiğinde süreçte bize söylüyor. İşte bu release olsun ya da mesela belki prototiple release geçirmek istiyorsunuz, belki cancel yapmak istiyorsunuz, yönetmeninizde bunları da mümkün ya da sadece release olsun diyebilirsiniz. O aşamada sürecin resulting obresine geldiğinde şu an sadece etkilenen, şu anda bir şey yapmıyoruz farkındaysanız o aşamaya geldiğimizde sistem onu izin verilen aşamalara otomatik geçiriyor. Onaylar verildi, verildiği durumda. Teşekkürler. Evet. Ee, bu change notice görebilir mi? Evet, şu an değişiklik bildirimi oluşturuyorum. Değişiklik bildirimi oluşturma aşamasına geçtim. Görevin içerisindeyken ilgili görevler, görev sayfalarını düzenlememiz de mümkün. Bazı bilgiler gelsin, şu bilgiler gözüksün ya da şunlar yapılabilsin diye. Buradan değişiklik bildirimi oluşturma izni vermişiz. O yüzden ben buraya action on tabi tıkladığımda direkt değişiklik bildirimi oluşturabildim. Ya da talebin üzerinden direkt talep sayfasına gidip bildirim oluşturabilirim. Bunları yönetmek, kullanıcıya kolaylık sağlamak mümkün. Burada Propagate Information dediğim zaman, değişiklik talebinde ne tür bilgiler girilmişse bunlar değişiklik bildirimine de aktarılsın dedim bunu da yönetmek hatta bunun otomatik olarak hep e, tikli gelmesini sağlamak da mümkün de böyle bir değişiklik yapayım bakın e, şurada bir şablon var Antoine e, ECM for service parts info yazıyor burada service and parts Sistemde şablonlar oluşturmak mümkün değişikliğin uygulama aşaması ile ilgili. Bunlar bize ne sağlıyor? Burada görev otomaları ile ilgili düzenleme otomatik gelmiş oluyor. Ya da bazı bilgi alanları ile ilgili yazılması gereken şeyler varsa, onların da burada dolu olarak gelmesi şablondan mümkün. Bu arada şablonun bize sağladığı özellik, mesela bir değişiklikte düzenlen yapılması gereken her benim şu, şu şu şu adımlarım var ve bunlar her zaman aynılar dediğiniz durumda ya evet, da çoğunlukla böyle ilerliyor benim sürecim dediğiniz durumda bunu implementasyon aşaması diyoruz. Buraya onların e, default olarak gelmesini sağlayabilirim o adımları. Tabii ki kimlere gideceği ve kimin e, bunu review edeceği, e, inceleyeceği de ayrıca belirtiliyor e, burada onu seçebiliyorum. Ama hangi görevlerin olacağını buradan düzenleyebilirim. Ve bunların bir sırası varsa dediğim gibi bu süreç bitsin, bu değişiklik yapılsın, bu onaylasın. Diğer adıma geçilsin, şu yapılsın, onaylasın, diğer adıma geçesin diyebilir. Onaylı bu arada reviewer burada var ama bunu da kaldırabiliriz. Yani illa adımı yapıldıktan sonra bir kişinin de onaylaması, incelemesi zorunlu değil. İstersem göndertebilirim, istersem göndertmeyi Ben şu an diyorum ki bu adımları istemiyorum. Tek bir adım kalsın. Kaldırıyorum buradan. Bunlara izin vermeniz, kullanıcılara yetki vermeniz, Kaldırabilirsin ya da kaldıramasın dememiz, yönetmemiz hep mümkün. Sonra diyorum ki bu adımı düzenleyelim. Ee, Esanisi ben olmayayım. Burada ben oluşturduğum için sistem default olarak size atıyor. Siz burada başka bir kullanıcıyı ekleyebilirsiniz. Esanisi ben olmayayım. Demo user olsun. Seçtim. Next dediğimde Burada effected objeleri görüyorsunuz. Etkilenen nesneler. eklediğimiz. Bakın burada bir de resulting object var. Ben burada bu dataların e, değişiklik yönetiminde. Ben bunlara revizyon verilmesini ve daha sonra sürecin içerisinde de yayınlanmasını istiyorum. Örnek olarak böyle bir senaryo devam edeceğim. Ha Yeni bir şeyler olabilir. Direkt onları bu arada resulting objeye ilişkilendirmeniz mümkün yeni bir oluşturulan parçadır, montajdır şeydir. Bunu direkt Visual Team'dan de yönetebilirsiniz. Değişik yönetimini ilk yayın gibi kullanmakta mümkün. Ee, ya da bir revizyon süreci olarak yönetmek de mümkün. Ama ben bu datalarımı revizyon vermek istiyorum ve sonrasında yayınlamak istiyorum. Burada verilen revizyon adımları geliyor. Şunların olmasını istemiyorum. Seçeyim. Ekleyip çıkarmanızı yönetmeniz hep mümkün. Siz orada revise dediğiniz zaman burada revise dediğiniz zaman sistem onlara yeni bir revizyon vererek resulting obje altına atıyor. Ve burada, şurada change diye release target state diye bir state görüyorsunuz. Bu state change yazan state aslında bu ilişkili olduğu dataların kendi yaşam döngüsü şablonlarına, lifecycle de template dediğimiz change transitionıyla, yani change e, biz ona şey diyor, adı şeyi diyoruz, adı uygulamasıyla hangi etaba geçeceğini o şablonda belirtmişsen ben sistem sonunda bu dataların state'ini o state'e geçiriyor otomatik olarak eğer ilgili onaylar tabi verilirse yorumlar yazabilirim burada bunları yönetmek mümkün ee, başka dediğim gibi eklemeniz çıkarmak için başka datalar varsa bunları burada artı ile eklemeniz mümkün ya da buradan numara ismini aratıp bulmanız da mümkün finish dediğinizde bu adımı çıkmış oluyoruz next dediğimde yani implementasyon adımından çıkmış oluyorum. Next dediğimde bildirim oluşturma aşamasındayım hala. Ee, ek dosya varsa burada ekliyorum. Devam ediyorum. Bakın burada talep üzerinden bildirim oluşturduğum için ilgili talebimi de burada görüyorum. İlişkilendiriyor sistem. Talebin üzerinden bildirim oluşturduğum için bu talepten bu uygulama e, aşamasına geçiliyor. Bu arada birçok talepten bir bildirim ya da birçok e, pardon bir talepten birkaç bildirim aşamasına geçilmesi, bunları yönetmek mümkün. Ben bir, bir, bir talepten 2-3 tane bildirim oluşturmasına izin vermiyorum da diyebilirsiniz. Ya da birkaç talep şu adımla çözümlenecek, bunların hepsi aslında aynı problemi işaret ediyor deyip bir bildirimle bunları ilişkilendirmeniz, yönetmeniz mümkün. Buraya ilgili talepleri ilişkilendirebilirsiniz örnek olarak. Ben işlediğimde işte bana yine süreci hemen mi başlatmak istiyorsun, sonra mı diye soruyor. Ben diyorum ki hemen başlasın. Talebin üzerinden bildirim oluşturma görevi gelmişti. Evet bildirimimi oluşturdum. O zaman görevimi kapatıyorum. Bildirim oluşturuldu diyorum. Yorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, yazmamız mümkün. Sürecimize gidelim. Sürecim taleple başladı. Sürecimi istediğim zaman başlatmak istemiştim. O yüzden Submit Change request devam etti. Analyze devam etti. Analyze aşamasıyla sonrasında değişiklik bildirim aşamasını analize, evet verdiğimiz, onay verdiğimiz için bildirim aşamasına geçildi. Burada dediğim gibi yorumları görebilirsiniz. Ne zaman bittiğini de görebilirsiniz. Bildirim aşamasına geçilince Sistemde bildirim oluşturduk, Change Notice, o da burada ve bildirim oluşturulunca bu fast devam ettiği için bu arada dediğim gibi full-track durumunda bu Analyze aşamasından sonra ayrıca başka kişilerin onayına sunulması mümkün. Ee, fast devam ettiğim için direkt bildirim aşamasına geçtik. Bildirim aşamasında da fast yine aynı şekilde buradaki ona aktarılıyor, devam ediyor. E, Festival aşamasında olduğu için burada da direkt değişikliğin yapılması ya da yapılan ne, yapılacak neyse onun direkt yapılması aşamasına geçildi ve ben e, bu görevin sahibi şu demo user dediğim için bakın demoya görev gittim burada demo kullanıcısı olarak girdiğimde complete change notice tas diye ben bu demo kullanıcısını görüyorum görevim için de gene aynı şekilde görev sayfası. Bakın burada Resulting Objects var, yani bildirim oluşturulurken Revise diyerek attığımız datalar mevcut. Hala bunları düzenlemem mümkün, Edit Change Task diyerek çıkartabilirim, ekleme yapabilirim Resulting objelere bunları yönetmem mümkün. Artık bu aşama benim bu dataları alıp ilgili Workspace'te düzenleyeceğim, değiştireceğim ya da ne yapmam, dokümansa belki onunla ilgili bir şey değiştireceğim neyse ee, değiştirmenin yapacağım aşama. Burada artık ilgili değişiklikler yapılıyor olacak bu aşama. Benim için o aşama. Ee, bakın burada yapabileceğimiz bazı güzellikler var. Effectivity belirlemek ya da e, Sub... E, şöyle şuradan Mat'tan göstereyim. Ya da Super Seed gibi bu nut parçasını başka bir şeyle değiştirmek istiyorum bu bolt nut parçasını ee, onu kullanmak istiyorum bunun yerine deyip burada bu düzenlemeleri yapmanız, yönetmeniz de mümkün daha sonra bunun kullanıldığı montajlarda bunun yerine yeni oluştuğunu kullanmak istediğiniz parçayı da onlarda update etmeniz, yönetmeniz mass change şurada ee, bunu da yönetmeniz mümkün bir örnek yapayım Burada Super Seed with Existing diyorum örnek olarak. Var olan bir şeyi değiştirmesini istiyorum. Bu parçayı. Super parça olarak onu gösteriyor. Ben diyorum ki bunu Ay pardon diyecektim. Bunu diyorum ki bununla değiştir. Seçtim. Finish dedim. Ben bunu SuperSeed yapmışım. O yüzden bana izin vermedi. Peki sayfasına gittiğim zaman Bakın burada süper Seats var. Bunu bir e, segme olarak böyle göstermeniz de mümkün. Bakın şurada gösteriyor. Bunun yerine pardon bunun yerine bunun kullanıldığını gösteriyor. Şurada böyle bir ikon geliyor. Ya da üst montajına gittiğinizde bomba. Alt parçaları da, süper varsa burada segmelerle onları da görmeniz mümkün. Neredeydi? Bu. Bakın. Effectivity varsa bu arada belirlenen. Effectivity'ler e, yani şu tarihten itibaren ben bunu kullanacağım. E, geçerli olacak. E, şu anda Spot kullanıyorum ama şu tarihten itibaren ...bunu kullanmaya başlayacağım diyeceğiniz bir durumda olup burada... E, ...Date Effectivity'i tanımlamamız süreç içerisinde değişiklik aşamasında mümkün. Ve onun da burada sonrasında görüntülenmesi yine mümkün. Tekrar dönüyorum sürecime. Ha, pardon, demo kullanıcısıyım. Doğal olarak görevlerimden gideyim. Buradaydım. Tamam, bunu... E, Super sit parçası var. Peki bu nerede kullanılıyor? Bir montajımı da burada göstereyim. Bu esemblim ee, vardı. Kullandığı montajda da e, onu mass change yapmanız mümkün. Şuradan esemblemi de ekleyeyim. Aldım seni. Ensemblemi de ekledim. Diyorum ki, bu arada tabii ki birçok üst montajda kullanılıyor olabilir. Şu an ben tek bir montaj üzerinden göstereceğim. Bu montajda. Ee, bu değiştirilen e, yerine kullanmak istediğim şey artık bu montaj, yani bu montajların hepsinde değişsin. Bu kullanılması yerine demek istediğinizde mass change yapabiliyorsunuz burada. Bu arada bunları şu an değişiklik yapacağım görevin içerisinde yapıyorum. Efektivite buradan yönetebilirim yine aynı şekilde. Diyorum ki seçtim montajımı, mass change yapmak istiyorum diyorum. Diyorum ki çünkü altındaki o parça yerine başka bir parça kullanacağım. Şu anda var olan da kullanılan 3822 numaralı parçam neyle değiştirmek istiyordum ben? Şu kullanmasını artık yerine diyordum. Onu da buraya yazıyorum. Ve ayrıca bunun kette de değişmesini, kette de aynı şekilde publish olmasını, değişmesini istiyorum ket structure'ında şu an bunları tabii ki bu e, inçip parçalar üzerinden yönetiyoruz ama kedi de aynı şekilde bunun kedinin değişmesini istiyorum diyerek yapabilirim bakın bana burada e, artık bunun yerine bunun kullanılacağını e, tabii ki şu an tek bir montaj üzerinden gösterdim birçok montaj burada ilişkilendirip bu süreçin içerisinde ilişkilendirmiş ol, olabilirsiniz pardon onlar burada geliyor olacak Evet, şimdi yapacağım şeyi yapacağım. Şimdi yapacağım şeyi yapacağım. Şimdi yapacağım montajım var. Şimdi dediğimde değiştirdi. Nasıl değiştirdi? yapacağım şeyi Bakın burada e, yeni'nin kullanıldığını, süperseed altında da bunun yerine artık bunun kullanıldığını görüyorum. Bunun ayrıca pardon, kedine gittiğimde artık heh, pardon, buradan da üstüne gidelim. Oradan montajını da göreyim. Kedinde de aynı şekilde bu parça Bolt e, Not New diye değiştirdiğim başka bir isim vermiştim. Onunla aynı şekilde kedide de değişiyor olacak. Burada değişiklik bildirimleri ilişkilendirildiği için şu anda üzerinde bir e, bildirim olduğu için de bu şekilde de bir ikon geliyor olacak. Tekrar görevime gidiyorum. Pardon pat olarak değil demo yazardayım. Check out, check in yaptığımızı varsayalım. Dediğim gibi bunların değiştiğini bu aşamada artık istediğim gibi check out, check in yapıyorum, düzenleme yapıyorum, değiştiriyorum. Effectivity tamamlayabilirim demiştim. Buradan Effectivity seçip ilgili parça için söyleyebilirim. Burada mesela ayrıca bol değil. Şunun için Effectivity tanımlamak istiyorsam da bunu buradan belirtebilirim diyorum ki şu tarihten itibaren o geçerli olsun. opponent dediği bu tarihten sonra e, tarih yani iki tarih arası da verebilirsiniz ya da şu tarihten itibaren gibi diyebilirsiniz. Mesela ayın sonundan itibaren dediğimde Ok, dediğimde bunu da burada istersem tanımlayabiliyorum. Ve sonra bilgi sayfasında ilgili parçanın ve de montajın efektivitesi, montajın altındaki parçaların efektivitili ilgili bilgisinde de ayrıca görüntüleyebiliyorum. Tekrar görev gittiğimde, yine görevimi yaptığımda complete pasta görevimi kapatıyorum. Onay için pata gitmesi gerekiyordu. Şu anda doğal olarak bana bir görev gelmeyecek. Tekrar pat kullanıcısına geri döndüğümde Review Change Notice Tast diye görevim geliyor olacak. Ben burada Resulting Object altından değiştirilenleri Crio'da açabilirim, CrioView'da açabilirim. İnceleyebilirim, karşılaştırma yapabilirim nasıl istiyorsam. Burada bunları görmem, incelemem mümkün. Effectivity varsa ona da bakabilirim gibi. Şuradan görüntülemem mümkün. Sonrasında ek dosya varsa yine burada bir bunda getirmek de mümkün. Sonrasında ya geri gönderebilirim ya da onay verebilirim. Bu arada bu süreç şu an default'unda bu şekilde ve ilgili rolleri böyle. Ama sizi de farklı yönlendirmeler, farklı görevler, farklı şekilde gitmesi mümkün. Bakın sürecimize bir bakalım şu an taleple başlamıştık. Talepten gidiyorum. Bu arada dediğim gibi e, rapor, problem raporu talebe, talep bildirme bağlı. Bu sebeple bunlar birbiriyle ilişkili şekilde gidiyor. Siz change request'in altından değişiklik bildirimini görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın change request burada. Onun görevleri altında bildirim, onun görevleri ve ilgili yapılan değişiklik adımını da burada görüyorsunuz. Şu orada, burada benim e, demo kullanıcı adımdan ve sonrasında review edilen ve en sonunda da Bildirim aşamasında en son aşama, son onay dediğimiz audit aşaması geliyor. Burada dediğim gibi hangi rolün altında kullanıcılar varsa onlara göre gidiyor. Şu an buradaki audit aşaması Change Admin 3 diye bir role gidiyor. Onun altında da kimler burada bakın rolleri görebiliyorsunuz normalde. Kimler tanımlıysa ee, onlara göre gidiyor. Burada bu kullanıcılar tanımlı olduğu için ben de varım. O yüzden bana da geliyor olması lazım pet kullanıcısı. Ana sayfaya gittiğimde audit change notice diye görevimi görüyorum. Önüme girdiğimde burada en son inceleme aşaması. Sizin gibi yine dediğim gibi inceleyebilirim. Burada ee, talebe gidebilirim. Bildirim sayfasına bakabilirim. Bildirimi tıklayabilirim. Bildirimi inceleyebilirim. implementasyon aşamasını inceleyebilirim. Hangi görev atandı, kime atandı. Effective'ler ne, resulting'ler ne gibi. Talebin sayfasına gidebilirim istersen. Hepsi dediğim gibi birbiriyle ilişkili. Burada talebin linkini göreceksiniz. Bakın talebin sayfasına gitmek istiyorsan buradan direkt gidebilirim. Sonra tekrar görevime gel gelip. Bu arada e eğer isteniyorsa sistemdeki her bir görev için, atanan görevler için kullanıcıya gö e mail gönderilebilir. Mail içeriklerini düzenlemekten mümkün sistemden atılan. Şu anda size şöyle bir örnek göstereceğim. Bakın kullanıcılara audit change notice görevi geldi. Audit change notice göreviyle ile ilgili size bu şekilde görev geliyor olacak. Siz görevde ne yapılması gerektiğini bilirsiniz mesela burada o aşamaları görüyorsunuz. Bu default hali. Bunların içerikleriyle oynamak mümkün. Her bir süreç tamamlandığında işte süreç tamamlanmıştır diye ilgili bildirimleri almak da mümkün. Bakın. Change Notice Submitted, Change Notice Başlatılmış diye bir görev gelmiş örnek ya da Change Notice Onaylandı diye bir bildirim gelmiş örnek gibi bu mailleri almak mümkün ya da sistemde, ana sayfada zaten görevlerimizi her daim görüyor olacağız ya da bize gelen maillerde ilgili linke tıkladığımda direkt görev sayfasına gidebiliriz. Burada da son onay uygundur diye örnek olarak Complete diye ya da dediğim zaman geri gönderiyorum. Her zaman sizin gibi geri göndermek ya da başkalarına atamak da mümkün. Bakın e, görevleri re deyip başka kullanıcıları atayabilirsiniz. Bu da mümkün. Ya da kendinize takvim oluşturabilirsiniz. Takvimde bu günlerde olmadığınızı belirterek görevlerinizi başkalarına e, assign etmeniz de mümkün. Bunları da sistem e, ilgili günlerde olmadığınızı kimi assign etmişsiniz onlara görev atıyor olacak. Tekrar talebe gittiğimde Bakın talep önce bildirim bitecek. Şurada atomlarını görüyorum. Önce bildirim resolved oluyor, çözümlendi. Bu arada her, her hepsinin bir lifecycle template'i var. Bildirim bittikten sonra da ilişkili olduğu talebine ise talepler burada olabilir. Dediğim gibi birçok talepten bir bildirim oluşturmak ya da bir talepten birkaç bildirime dönmek, yönetmek bunları mümkün, izin verildiği durumları yapmak mümkün. E, i̇lişkili olduğu taleplerde otomatik olarak çözümleniyor olacak. Sistemde bunları böyle görüyoruz. Sistemde bunları, e, şurada bir change segmentimiz var, burada bütün değişiklik taleplerini, bütün değişiklik bildirimlerini görmekle de mümkün. Mesela açık olanları göster, ya da bana bütün e, kapananları göster, son 90 gündeki olanları göster gibi. Bunları görüntülemek mümkün. E, bildirim için, talep için ya da e, problem raporu ya da satma e, feragat için. Ya da change monitor. Bunlar default e, raporlamaları. Ama siz tabii ki custom raporlar da oluşturabilirsiniz. Sistemde şu entire sistem burada change sekmesinden girdiğinde tüm sistem bazında bana gösteriyor. Ya da ben belirli productlar bazında, e, product altından da böyle e, change monitor diyerek o ilgili ürün ailesi ya da benim için product neyse ya da proje neyse onun altında kaç tane full oluşturmuş. oluşturulmuş bu örnek default hali Ve kaç tane test oluşturmuş kaşık açık ya da kapalı gibi custom rock, şey pardon default raporlarını da görmeniz incelemeniz mümkün. Var mı sorumuz? Ben bir şey sorabilir miyim? Aykus Semistırsan. Buyurun. Alo. Buyrun Aykut Bey. Merhaba ben Mal. Ee, İzmit'i arıyorum da ben de bir şey sormak istiyorum da. Ee, siz kimsiniz? Ben Mal Okykar. Ee, İzmit'i arıyorum. Tamam bir dakika Man. Ee, öncesinde bir Aykut Bey Aykut Bey'in sorusunu alayım. Sonra sizde devam edeyim. Olur mu? Peki tamam. Kusura bakmayın. Sağ olun. Tamam. E, ol. Aykut Bey sizin sorunuzu alayım. Sonra... Muang Bey e bir önce Tabii aldım. ki, e, Burcu Hanım sizsiniz değil mi? Ben başını evet, biraz doğru, kaçırdım. Doğru ha. doğru. 11. E, ilk sorum şu, ISR direkt yapılıyor mu diye nota e, not almıştım. Bu saat tuştan yapıyorsunuz ya direkt ISR başlatıyorsunuz. E, yapılabilir. Bunları yönetmek mümkün. Evet, direkt bildirim alırsınız. Yani kap kapatabilirsiniz, kapatabilirsiniz evet, diye evet, anlıyorum. Doğru. İzin verebilirsiniz. Bir de ikinci sorum, Nim promotion request diye bir şey var. Şu an biz bunu release'ler için kullanıyoruz. Ee, burada eee e, engineering change devreye aldığımızda bu bunu da istersek durdurabiliyoruz veya kullanmaya da devam edebiliyoruz, değil mi? Doğru. İstediğiniz gibi devam ettirebilirsiniz. Onların üzerinden bildirim oluşturabilirsiniz bildirimi talepsiz oluşturmak istiyorsanız bunu da yönetmek, izin vermek mümkün. Süper. Son sorum. E, işi e, ürge veya argelerin dışına taşıdığımızda yani tedarikçiye değişen e, resim veya değişiklikle ilgili bilgileri göndermek istediğimizde bunu mail üzerinden ilgili dataları da gönderme işini yapabilir miyiz? E, şöyle yapıyoruz onu. E, şöyle bir şekilde yönetiyoruz onu, bildirimin içerisinden dışarıya mail göndermek mümkün ama bunu bir ek dosya olarak atmak mümkün değil. Yani siz resmi büyük ihtimalle eklemek göndermek isteyeceksiniz, doğru mu? Evet, yani değişen dataları evet. e, tedarikimize göndermek istiyoruz. Da, ilgili data datayla ilgili bir süreç başlattırıyoruz, süreci, süreç tanımlıyoruz. Yani sistemde e, sadece değişiklik yönetiminin süreci yok, ben bir doküman içinde bir süreç oluşturabilirim. Başka e, tipler oluşturup problem raporu ya da değişiklik talebinin altında istediğim kadar tip oluşturup, bu arada illa sadece change olmak zorunda değil bu, farklı isimler olabilirler. Onlar içinde de farklı farklı süreçler yönetebilirim. O yüzden ben sizin oluşturacağınız datanın altında bir süreç başlatıp, o sürecin, e, o datanın eee ilgili state'i değiştiğinde sürecin tetiklenmesi ve e olarak gitmesini sağlamam mümkün. Bunu doküman için yapıyoruz PDF'ler için. Ve dışarıdaki kullanıcılara mail olarak gitmesini sağlıyoruz. Teşekkürler. Son sorum ee... Tarihi sanki e, değişikliği yapan verdi son hamlenizde. Evet bu sistemde <gülüyor> aynen doğru söylüyorsunuz o planlamanın aşaması aslında biraz eski bir tarafı evet. ilgilendiriyor. Yani şöyle evet doğru söylüyorsunuz burada da izin verilmesi hani burada aslında o daha şey bir aşama yani o aşamaya daha gelinmedi. Onun daha orası planlama alması gerekiyor. Belki bir planlamaya görev konuluk yönetmek mümkün ya da genelde SAP'ye entegrasyon olduğu durumlarda buradan bir default effectivity tarihi belirleyip oradan ilgili planlamadaki arkadaşın düzenlemesini yapması gibi bir şekilde yönetiyoruz. Ben aslında orada şunu soracaktım yani birçok data değişebilir 50 tane data değişebilir. Ee, siz sadece bir değişikliğe toplamda bir tarihi mi veriliyor yoksa satırs bazlı Tarihe verilebiliyor mu? Şöyle üst montajda bir verdiğiniz tarihi alt tarafa da aktarmak mümkün. Yönetebiliyorsunuz bunu. Prefs ayarları var. Anladım. Benim taraftaki sorularım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Monk Bey, size alalım. Ben de bu. Sadece bu, e, bu robot kısmını ben ilgileniyorum. Robot ben zaten biz, biz şu anda bir e, bizim mevcut bir Windows sistemine e, indirge etmeye çalışıyorum, düşünüyorum. E, ayrıca bizden fabrika olarak ayrıca bir demo isteyeceğiz, online olarak e, veya mümkünse ben e, şey Serda bile bir de konuşacağım. Benim sormak şu anda bizim en son e, auditte yaşayan problemden dolayı e, bunu nasıl çözeceğiz düşünüyoruz. Bizim e, en son Orada yaşayan problem bu. Bir tane değişik yönetim sistemi başlattık biz, bir tane ilgili mühendis tarafından. Ondan sonra ilgili mühendislere ve ilgili birimlere bilgi veriliyor. Ondan sonra en son ne zaman şey, ne zaman tamamlanıyor? Yani başlangıç tarihinden itibaren en son ne zaman tamamlanıyor? Bunu performans olarak nasıl bir değerlendirebiliriz? rapor olarak görebilecek miyiz? Ben bunu sormak istiyorum. Eee rapor olarak... Yani. Şimdi raporda bir... şöyle görmek istiyoruz. Hı, Pardon e, Burcu Aram, kusura hayır. bakmayın. E, başlangıç tarihi, işte başlangıç tarihi nasıl? Seyircil e, şey, yönetim sisteminin launch, launch bir e, date olacak. Launch bir tarihi olacak, başlangıç tarihi olacak o, orası. En son yapılan bir değerlendirme tarihinde bilini tarihi birini, birini tarihde, hangi tarihden hangi tarihten bitirdi? Yani diyelim ki bizim bizim şeye göre nedir? senalara göre en az 10 gün içinde bitirmez gerekiyor. Ya yani bunları biz nasıl Papames'larda nasıl bir yerden anlayabiliriz? Raporlarda nasıl görebileceğiz? Onu görmek istiyorum. Yani kişi de termin tarihi veriyorsunuz. O termin tarihin üzerinden geçmesiyle ne bakabilirsiniz? Bunları sistemden raporla almanız mümkün ama bunlar custom raporlar. Ortaya... E, Karsam raporu da istiyoruz. Ya, tabii ben zaten karsamayız edeceğiz zaten Aha, hepsini yani. karsamayız yapabiliriz. Yapılabilir. Birlikte bakabiliriz bunlara. Yapabiliyorsunuz. Evet. Peki başka bir sorum yok benim. <gülüyor> Sadece onu sormak istedim. Tamam, Çünkü tamam. Ayrıca zaten ben size e, şey çağrıcaz. Bahsediyorsunuz onları yapabiliyoruz. İşin üzerinde ne kadar görev açık kalmış ya da süreç ne kadar açık kalmış ya da sürecin şu aşaması ne kadar sürmüş gibi gibi eee konular. Ben şu, şu, şöyle e, mühendis, bölüm olarak bir e, proje şey değişik yönetiş sistemi başlattık diyelim. Bir aynı birine başladı. Hı -hı. Ondan sonra aynı birine civara yayın yaptı. E, diyelim diğer bir birkaç tane bölüme gidiyor. Hı -hı. beş tane bölüme gidiyor. E, işte e, birinin bölümden e, bu bu tarihte e, şey yaptı. Tamamlandı. ikinci bölümde bu tarihte tamamlandı. Bunların hepsini zaman da diyelim ki en son e, Tamamla bölümler göre e, diyelim ki aynı e, onunla bir tamamlandı. Dolayısıyla rapor raporda e, ben bu bizim bölümünde baktığı zaman tamam aynı onun ne kadar e, tamamlamış oluyor. Ben bunu ayrı ayrı görmek istiyorum. İşte e, bilini bölüm’e göre bu kadar şey tamamlamış, bilini bölüm’e göre bu kadar tamamlamış. Tamam, onlar Bu kadar bir şey bazında, tamam, Görev bazında yönetilir. Görev ne zaman gelmiş, görev ne zaman kapanmış? Evet, evet. Task Task Management Board'a baktığı zaman burada görebilecektiiz, değil mi? Aynen aynen görebilirsiniz. Ama orada e, date start. Task tas Management Board'un içinde gidip de ona, onu onun üzerine rapor alabiliyoruz. Alabilirsiniz. Evet, tamam. Peki, Teşekkür ederim, sağ olun. Ne demek? Buyur. Başka sorunumuz var mı? Ben sesi açmaya çalıştım. Sesi kapalı olan yok değil mi? Sorumuz yoksa ee, benim anlatacaklarım bu kadar. O zaman teşekkür ediyorum katıldığınız için.